Bilgisayarda sabit olarak bulunan ve oluşturulan tüm bilgilerin kalıcı olarak saklandığı ortamdır. Bilgiler sabit disk tarafından manyetik veri şekline dönüştürülerek dönem bir disk üzerine kaydedilir. Esenildiğinde sinilebilen bu veriler işletim sistemi dosyaları, klasörler ve çeşitli uygulama dosyaları olabilir. Tüm bu saklama işlemleri belirli bir kapasite içeren sabit diskler sayesinde gerçekleşir. Bilgisayarın içerisinde veriye erişimi çok hızlı ve kolay bir hale getiren sabit diskler, çalışma performansı için en önemli bileşenlerden biridir.